Bağ ve tendon, oldukça güçlü ve yoğun, bağlayıcı dokulardır. Bağlar, kemikleri diğer kemiklere bağlar. Tendonlarsa, kasları kemiklere bağlar. Bir kemiğin boğumlandığı, başka bir kemikle birleştiği yere, eklem denir. Vücutta farklı türde eklemler bulunur. İlk gruba, kaynaşık eklemler denir. Bunlar yerinden oynamaz. İki kemik, birbirine kaynamıştır. Kafatasınız bu gruba iyi bir örnektir. Bebekken kafatasınız farklı parçalardan oluşur. Beyniniz büyüdükçe, bu parçalar da büyür. Yetişkin olduğunuzda, bu kemikler arasındaki eklemler kaynaşır ve kaynaşık eklemler oluşturur. Bir diğer eklem türü de, yarı oynar eklemdir. Adından da anlayacağınız gibi, sert ama ufak hareketler de yapabilen eklemlerdir. Bu gruba örnek olarak, omur eklemlerimizi verebiliriz. Son olarak, tam hareketli yani, oynar eklemler gelir. Bunlar da kendi içlerinde ayrılırlar. İlk grup, yuvalı topuzlu eklemlerdir. Yuvalı topuzlu eklemlere, omuz ve kalça eklemlerini örnek verebiliriz. Bunlar, çok çeşitli açılarla hareket edebilirler. Bir başka hareketli eklem türü, menteşe eklemlerdir. Bunlara da, dirsek ve dizi örnek verebiliriz. Bu tip eklemler sadece bir yöne hareket ederler. Tıpkı bir kapının menteşesi gibi. Hareketli eklemlerin diğer adı sinovyal eklemlerdir. Bu isim, bu eklemleri kayganlaştıran sinovyal sıvısından gelir. Bu sıvı, eklemin etrafını saran sinovyal kapsülünde bulunur. Eklemde oluşan kemikler, Eklem kıkırdağı adı verilen özel bir tür kaygan kıkırdakla birleşir. Bu kıkırdak saydam kıkırdaktan meydana gelir. Diğer tüm kıkırdaklar gibi eklem kıkırdağı da avasküler yani damarsızdır. Bu yüzden enfeksiyon veya zorlama sebebiyle hasar gördüğünde iyileşmesi ve düzelmesi için ihtiyacı olan besinlere zor ulaşır. Bazılarınızın bildiği gibi, eklemlerin zorlanması, zaman içinde iltihaplanmaya sebep olabilir. Buna artrit, yani kireçlenme denir. Buradaki art, eklem, rit ise iltihap anlamına gelmektedir. Bu durum, eklem kıkırdağının tamamen çökmesine ve artrit ağrılarına yol açabilir.